Bugün 3 Kasım 2021 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay güne sosyal ve sanatsal enerjiler veriyor. Bugün yapacağı güçlü ve olumlu açılarla birlikte keyifli ve başarılı bir gün geçirmemizi sağlayabilir öğle saatlerinde terazi burcundaki ay kova burcundaki jüpiterli üçgen açı yapacak ruh halimiz daha iyimser ve güvenli olabilir arkadaşlarımız ve sosyal ilişkilerimiz öne çıkarken özellikle kadın figürlerden daha fazla destek alabiliriz güzellik estetik kişisel bakım giyim kuşam alışverişlerimiz keyifli ve verimli ilerleyebilir kişisel zevkler rahat ve konfora yönelik beklentilerimiz de günlük planlarımızı şekillendirebilir Akşam saatlerinde terazi burcundaki ay, oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak. Güçlü ve kararlı duygular zaman zaman baskı ve manipülasyonlara yol açabilir. Hırs ve tutkuları kontrol etmeliyiz. Herhangi bir konuda veya ilişkilerde derinleşmek mümkün. İçe dönüşler ve tefekkür için de akşam saatleri uygun olabilir. Gece saatlerinde ise ay, terazi burcundaki Merkür'le kavuşacak. Zihinsel enerjimiz daha yüksek olabilir. Çevremizle bağlantı kurmak ve paylaşımlar yapmak isteyebiliriz. Okumak, yazmak, konuşmak, her türlü entelektüel faaliyetler için de gece saatlerini değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.